Yorumlardan geldi bir soru. Yön duygumuz neye bağlıdır? Yani... yani yöne bağlı. Yön... Nasıl neye bağlı? <gülüyor> Yön soruya geçiyor. <gülüyor> <Hocam>. <gülüyor> Yön duygumuz neye bağlı? Ama bir dakika bu soruya ben şimdi kafayı takarım. Hocam şöyle hani bu bazı kişiler hani ya şu aslında sanırım var olduğumuz alanda nerede olduğumuzu idrak etmek olarak algılıyorum. Prokriyosepsiyon yani. Evet. O zaten yani duyusal bir özelliğimiz. Beynin onun için ayrılmış özellik ama ben sanki soruda daha fazlası var gibi. Yani Kuzey-Güney-Doğu-Batı yönlerini ayırt edebilmemiz mi neye bağlı? Mesela şöyle devam etmiş. Soru değil yorum olarak devam etmiş. Hı. Ben ayaklı pusula gibi demir. Heh, bunu diyor o zaman. Evet bu aborjinleri de falan var. Bazı topluluklar da var. Daha böyle ilksel hayat yaşayan arkadaşlar da. Bu arada bu ilksel tabirini çok sevdim. İlksel hemen kredisinde göndereyim sevgili Gökalp Ergen'in pentagrammokalisti Gökalp Bergen'in kullandığı bir tabir çok hoşuma gitti. İlkel lafını ben de hiç sevmiyordum zaten. İlkisel daha güzel. Yani tarihsel olarak daha önce yoksa asla ilkel değil. Bak şimdi mesela bir tane ilksel e, alışkanlıktan bahsedeceğim. Ben yapayım diye vallahi göz dökeceksiniz böyle öyle bir şey. İsmini hatırlamadığım bir aborijin kabilesinde ön arka sağ sol terimleri yok. Bunlar evet. Kuzey-Güney-Doğu-Batı, işte Kuzey-Doğu-Güney-Batı falan diye tarif ediyorlar yönleri. Mesela çorabın nerede? güneybatıda falan gibi. Dolayısıyla bu insanların söyledikleri doğrultuların hakikaten coğrafik Kuzey-Güney'e oturduğu fark ediliyor. Bunun üzerine bunu nasıl yaptıklarını araştıran araştırmacılar bu kabilelerin bazı mensuplarını uçakla getiriyorlar. Tam Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir laboratuvara koyuyorlar. Tamamen kapalı dış ortamı göremedikleri bir yerde günlerce misafir ediyorlar. Ve ona rağmen etraflarında defalarca dönmelerine falan vesile oluyorlar. Yani yönleri karıştırıyorlar araştırmak için gereken her şey var ama sonuçta tekrar sorular çorap nerede diyor ki, Kuzeybatıda bunu bilmeyecek ne var ve gerçekten Kuzey-Batı yönünde o çorap. Bu tip bulgular bize insanın zaten bir manyetik algısı olduğu fikrini de uyandırıyor kesin kanıt olmamakla beraber ve Açık Bey'le bununla ilgili bir yazı yazmıştım yakın zamanlarda manyetik hislerimizle alakalı ama hepimizde varsa bile eğitimle geliştirilmesi gereken ve kritik dönemde geliştirilmezse sonra kaybedilen bir hikaye olduğu aşikar. Çünkü ne yaparsan yap benim gibi standart medeniyet içerisinde yetişmiş bir apartman çocuğuna bu yeteneği kazandıramıyorsun gibi gözüküyor. Ben şu anda bile hiçbir fikrim yok. Mesela kuzey ne taraf bilemiyorum. Yok yani, bende de. de. Yani şu tarafta deniz olduğuna göre falan şöyle falan kuzey olmalı. Bilemiyorum ama. <gülüyor> i̇şte güneş ama, oradan geliyorsa. Yani hani. çok tabii çevresel işaretlerle ancak bunu evet. biliyorum. Bu arada ben 30, yani apartman dairesinin içinde bir buçuk tur dönünce bütün yönünü kaybeden bir insanın yani caddenin nerede olduğunu unutuyorum. Ama birkaç insan grubunda öğretilebilir bir şekilde gördüğümüz bu özellik bizim aslında böyle bir algı yeteneğimiz olduğunu da gösteriyor. Tabii ki dilin gelişimi, dilde edindiğimiz kalıplar bu tip yetenekleri kullanıp kullanmamayla çok alakalı. Yani siz eğer erken dil edinim döneminde ön arka yerine kuzey güney ya da doğu batı gibi tabirleri öğreniyorsanız ve bunları bir şekilde o coğrafi kutupları falan algılayabilecek bir hissiyatla birleştirme ihtiyacı İçinde bir toplulukdaysanız, o zaman bunlar gelişiyor ama biz ön arka sağ sol işte çapraz falan ekilimler öğrendiğimiz için muhtemelen bu tip bir duyumuz varsa bile ona olan duyarlarımızı kaybediyor olabiliriz. Ama normal koşullarda insanlarda çok belirgin olmayan, süptil ve kültürel olarak geliştirilen bir özellikmiş gibi duruyor. Fakat bunun ihtimali bile heyecan verici. Zira dünya kutuplarının arada bir yer değiştirdim. Biliyorsunuz şu anda periyodunu hatırlamıyorum ama şu anda kayma dönemindeyiz mesela. Bunun muhakkak insanda yarattığı bir farklılık olmalı, bir şeyler yapıyor olmalı insana. En azından bu tip ekstrem algıları olan toplulukları iyi çalışıp nasıl olduğunu anlayabilirsek bu tip durumlarda yaşayabileceğimiz işte kutup kayması gibi, yerin manyetik alanındaki oynamalar gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alır. Hatta bunları belki avantaja çevirebiliriz. O kısımda artık konuyla uzman olanların işi diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla konu böyle ama enteresan. Vallahi isterdim sürekli Kuzey işte kardeşim deyince Kuzey olmasın ama yok ne yaparsın Allah vermem Bir beğenmez. de şu da yok mu o işin içinde? Yani artık çevremizi duyabileceğimiz kadar çevremiz yok ya hani etrafımızda. E tabii ki yani son derece soyutlanmış bir ne diyor türev evrende yaşıyoruz diyordu Yalma Alpay. Hakikaten şu anda yaşadığımız her şey bir türev yani mesela şu anda içinde bulunduğumuz mekan gerçek bir mekan değil. Bu arada bu mekanın dizayn edilmesi ne coğrafi ne ekolojik ne biyolojik hiçbir kurala hiçbir dayanmıyor. Şey, evet. Sadece rant kuralına dayanıyor. Dörtgen falan yan yana güzel istiflendiği için o paraya daha çok yer daha doğrusu bu kadar hacime daha çok para kazanabiliyoruz falan öyle bir kafada inşa ediliyor keskin olan hiçbir şey yok, yok. bizim evet. eskiden evler yuvarlakmıştı muhtemelen mağara falan değil Tabii mi de yuvarlak de. evde hiç yaşayan var mı bilmiyorum varsa yorumlara yazsınlar ben mesela bir kişi tanıyorum yuvarlak evde yaşayan Güneş'in çok mutlu yani kendisi mutluydu orada yaşıyor hala Hı. yok ama hala orada yaşamaklar dörtgen evde yaşıyor şu anda ama yuvarlak evde yaşarken mutluydu yani. ekran karşısında hareketsiz kalmış eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var